Geliyor geliyor ben geliyor ters burada. Bir Biri full da. Evet, ağacın altında iki katlı. Hit. Isınmadım ya beat, beat, beat de ben Üç. Üç mı? Atamıyorum. Bir bir bir vurdum. 3 3 katlı. Oğlum bir tane atsan düşecek ya. Bandaj basacağız. Hit vurdum abi. İkinciye vurdum. Bir de ben vurdum. Helal düştü. Düştü mü? Sen ona al, dibindekini al. Tamam abi ben alıyorum onu. Ya ona evler şu karşısı galiba. Çabuk. Ee, 23 bernim var ona göre. Tamam abi. Ooo, pul ya, pul. Güzel güzel güzel, hızlı gel. Abi yakıt var mı üstünde? Yok, kastım esemci, yarı ota, crossbow falan. Ee, yakıt var mı, şundan yakıt çıkarsa? Aynen yakıt çıktı. <gülüyor> ben de açayım. Babaya çıktı abi bende. Tamam. Bak abi etrafına adam, adam adamı varsa ona göre sıkarız. Sen abi iyice yer, yerimizi belli et. <gülüyor> Hava değil. <havadaydı. gülüyor> <gülüyor> bizden başka kimse yok yani. Var abi boltmolt <gülüyor> boltmolt varsa indirirler. Ben a abi ben adamın silahını almadım ha. Eğer adamda yara oto varsa. Yok yok. Da vardı. DB vardı. vardı abi aynen vardı çünkü üstünde mermi var. Oğlum bu ne amına 400 300 can ya. Sen abi tamam. geç. Gidelim abi yara otoya alalım ben yara otoya almayı unuttum Ay ben seni atayım aşağıya abi al sen şunu ben buradan inmeyeyim aşağı hiç Oğlum üstün full üstün full atlayış. işe Eee nasıl çıkacağız geri yukarı? Tepe'den atlarız Ben bir düm 5-6 kare taş kasmışım Neyse gider kasarız Yakın. ya şimdi yakıt var mı içinde? 100, 136 tane var yeter yeter Ama bak düşme şansın var ha haberin olsun Abi sapli Safa at trap olamıyor A, evin üstüne düşüyo amalaka bu ne biçim sabah drop'u Ya aşağıya indir misin? İndireceğim indireceğim mi? dur sen, sen mi yedin iti? Abi görüyorum görüyorum ben şu an tam şeyin altında Almış oğlum adam hadi evin içine gir taşım ya Abi mi? O zaman abi hiç gitme, hiç gitme hiç gitme gel secret. Abi öbür adam Çık. gidiyor arkaya. Gel gel gel öbür hırtlama gideriz. Bak bak çıktı çıktı çıktı adam tamam, Aynen gel abi sen. Bir hit attım. Dur drop'a gidiyor abi. Ananı s**im yese yedim. Yedim. Ee, ne olabilir abi? Bol. Hmm. Biri Neyse ölme, Ölmedik, ayaktayız. Tamam bunlar bizi öldürür direkt. Mini'yi kostarı kaldırır da kaçalım. Ya aşağı aşağıya indir bizi aşağıya indir beni da... <gülüyor> İkiyi attım. Kaçıyor. Tamam sen geç Önceleri de geldi Canım yok fren başlam Abi geç geç geç geç Ben Mini'yi kaldıramıyorum Gel abi aşağı gel aşağı gel aşağı gel aşağı gel aşağı gel Bir öldü İndin mi aşağıya sen? Ya işte. Aa, öldüm ya. Biri düştü abi. Birini öldürdüm. Abi. Adamı gördüm de güneşi vardı ya, güneşten dolayı tamam. sıkamadım. Annem geldi, şey yapamadım. Adam soruymuş bu arada. Heseydim. <gülüyor> Aa, öldüm. Ah dur. Gel abi bekliyorum O da düştü abi ve kapı açmış şekilde düştü. Al abi şunu. Eline boş al, eline boşal. Abi gördüm adam var saha da, adam var saha gel gel gel, adam var saha gel. eritimdeler abi. Birisi kurt kafada dikkat. Et. Abi adam su da, adam su Abi adamda Thompson var. Bir attım abi ona. Oo ben ben düşeceğim düştüm abi ben. Düştüm abi ben, ben tank o da ben üstüme geliyor adam. Yaratolu. Yok gelmedi. Kalkabilirim ama. Kavuk arasından. Sen sen de o potansiyeli var. Hadi, hadi big man up. Kalktım abi vallahi. Beat tattım abi adama. adamı beat tattım. Aim trainer madı fuck'ı. Gel gel. Burada burada abi biri. Düştüm abi ben. Ve beni full dead yaptı. Headshot attım. Headshot attım. Öldür şunu ya. Bir bu kaldı. Oğlum beni öldürdün ya. Tarbe mi? İçer ya Pardon abi Beat attım abi adama Öldürüm. Düşmesi lazım meçhede atmıştım bana Bir şeyler basıyor da Aaa benim, benim silahlarım olduğu gibi duruyor Bu çocuğum Pusmuş Pusmuş Aşırı tepki verdim kabul ediyorum fakat bu adam hak etti aslında geleceği görerek küfretmiş gibi oldum Çünkü bu adam bizi banlatıyor Yüzde yüz bu adam Ya biz bu adamla daha önce de ta giriştik Ve ya bu adam admin ya da admin arkadaşı bir, bir şey oluyor ve banlatıyor Kaldırdığımız lotu kaldıramıyor Yani çekemiyor bizi ve banlıyoruz Zaten gidip geliyor devamında bakalım neler olmuş Abi seriously ya, Seriously yaa Gördüm ağzı adamı O da beni gördü Ya Allah Heşşat <Gülüyor> aldım öldü abi Heşşat aldım öldü öldü öldü öldü öldü Lan lan Amına koyayım. hadi hadi hadi Ya yapın lan i̇n. Hızlı hızlı hızlı hızlı hızlı. Biri daha vardı inşallah gidip almamıştır lotu şöyle tek şey pusmak amına koyayım. Bir abi bir daha bir daha bir daha bir daha. Hello motherfucker. Aa öldüm şey. Onunuz büyük ne. Gelen sen misin? Abi adam var. Tamam abi silah attın mı aşağıya? At. Adamı görüyorum. Açacaksın. Adamın üstünde. Şu konteyner arkasına doğru. Abi gel gidelim. Gel gidelim. Yürü. Ağzıma yer oto var. Oo, iki iki tane yer oto var. İki tane tamsin var üstünde. Adam burada, burada, burada adam burada. Gel abi adam burada. Sen üstünde. <gülüyor> Öldürmez mi bu da ya? Bir de öldürmez mi ya? Hem yani ne bileyim aman koyayım sen Baktım Kordun adam sen, baktı sen Baktım adam geliyor Üstünde orada orada bir şey var mı bari? mi? Var Adam öldü Yanlış adamın üstünde bir şey yokmuş birleşikli vermiş Bir kişi daha var Bir kişi daha var haberiniz. olsun Al abi gidelim Karşıdak, karşıdak, karşıda. Gördüm, gördüm, gördüm. Beat attım abi, tamam. Ooo, evet, güzel. Daha yürü, yürü, yürü, yürü, Motherfucker, yor, motherfucker, <gülüyor> Haydi <derim. Cido. gülüyor> Ben abi hiç amına koydum, <gülüyor> bir baktım üstüme biri geliyor. Bir de eğildin ya dedim sikerler yapıştır Bir daha öyle şurada. Abi gel Evet efendim videonun sonuna geldik İzleyenlere çok teşekkür ederim aşağıya like atıp abone olmayı unutmayın Burada itemlere yer ayarlıyoruz Çünkü chestler tekabası dolu Ve yarın arayı diyememek için emin etrafına Fake çıkıyoruz Daha, daha doğrusu çıkmaya hazırlanıyoruz Fırsat kalmıyor olsun Bence ya büyük ihtimalle daha doğrusu ben adam'a bir biraz küfür ettim yani bazı yerlerini kestim bazı yerlerini kesmedim, videoda gördünüz zaten o yüzden yedik fakat ya uyarılmalıydık bence Z zaten ekran dondu gördünüz burada banıyoruz benim oyun arasına takılıyor ama ama bir sistemim yok dedim herhalde gitmiştir geri geliyordur derken kıkırt yazınca bir an ne oldu diye donuyoruz Serdar abiyle Discord'dan e, her yerden ulaşmaya çalışıyorum fakat ne, ne gördüğünüz dönüş sağlanıyor ne bileyim ne de açılıyor Girmiyor zaten bundan sonra da Sol üst tarafta videonun nasıl bu hale geldiği var Eee olarak Eğer videoyu beğenseniz açıdan like atıp abone olursanız Cidden beni çok mutlu etmiş olur Omanın diğer videoda böyle zevkli geçer Hoşunda gitmiştir inşallah Görüşmek üzere hoşça kalın, bay bay